Şimdi biz biraz temelden başlayalım isterseniz yavaştan konuya kök hücre ne demek demiş yani şimdi bunu sorsak herkes bir fikir ortaya atar az çok biliyordur aklına bir şeyler geliyordur kimin aklına belki doli gelecek bilerek söylüyorum bunu kimin aklına belki e, işte ilik gelecek kan gelecek kan bağışı gelecek ama e, vatandaş için düşünelim daha temel seviyede kök hücre ne demek hocam um, kök hücre ee, şu demek vücudumuzun içerisinde farklı e, şekile ve göreve sahip e, hücreler var dokuların içerisinde mesela kan dokusu var kan dokusunun bir görevi var değil mi ne diyor o e, oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri kan dokusunun içindedir ee, bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden tlen fositleri mikroplara virüslere karşı savaşan t hücreleri kan dokusunun içerisindedir şimdi bu kan dokusunun içerisinde farklı şekillere ve görevlere sahip hücreler var bunların oluşma sürecinde e, böyle ortak bir ataları var diyeyim size bu hücreye işte ama hücre kök hücre adı veriliyor. Mesela kan dokusu için kök hücre kemik iliğinde bulunuyor ve kemik iliğinde aldığı sinyallere göre bölünüyor. Hem kendisini oluşturmak için bölünüyor. Buna simetrik bölünme diyoruz. Hem de başka başkalaşacak ve özel görevlere sahip olacak hücreleri oluşturuyor. Buna da asimetrik bölünme ya da yani farklılaşma diyoruz, differentiation. Şimdi bu süreci yöneten bir sürü e, kurallar var bu kurallarda işte e, transkripsiyon faktörü dediğimiz belli çevreden alınan sinyallerin e, DNA'nın bu farklılaşma sürecini yönetecek özel bölgelerini e, ifadesi e, ifadesine götürüyor şöyle anlatayım yani biliyorsa e, biliyordur ya moleküler biyoloji al, alırsan görürsün sinyal alırsa bir hücre sinyal yolağını aktive eder orada e, transkripsiyon faktörleri e, DNA'nın belli bölgelerine gidip oradaki genlerin e, üretimini sağlar. O genler RNA üretir. Sonra o RNA'lar proteine dönüşür. Gider o hücrenin fonksiyonunu yerine getirmeye e, yarayan e, süreçleri e, e, yönetir. E, şimdi bu mesela kırmızı kan hücresi için esas e, üretilmesi gereken moleküllerin başında gelen şey hemoglobin. E, beyaz kan hücresi için mesela T hücresi reseptörü ya da onun e, sürecinde rol oynayacak bazı diğer e, moleküller. E, şimdi kök hücrenin içerisinde bütün bu potansiyel var. Hmm. Potansiyel var ama e, bu özel işleri yapmıyor. Kök hücrenin görevi bütün bu potansiyeli içerisinde barındırıp zamanı geldiği zaman bu özel görevlere sahip hücrelere dönüşecek hücreleri yaratmak. Yani... Hani evrimsel süreçte de buna benzer bir analoji var. Yani hani ortak ata var ya mesela, o işte common ancestor dediğimiz şey, bizim vücudumuzda e, e, adult kök hücreler dediğimiz, yani yetişkin kök hücreler. Ta geriye gidersek, yani mesela canlılığın ilk oluşumuna gider gibi, ta geriye gidersek spermle e, yumurta döllendiği e, e, zaman orada da artık e, pluripotent kök hücre dediğimiz, yani vücudun bütün hücrelerini oluşturabilecek e, bir kök hücreden bahsediyorsun. O da işte embriyonik kök hücre e, oluyor. O embriyonik kök hücre bölünüyor, bölünüyor. E, vücudun farklı katmanlarını oluşturacak e, e, yapılar e, oluşuyor. İşte ektoderm, endoderm, mesoderm. Ondan sonra onun içerisinde alınan sinyallere göre işte e, e, yavaş yavaş işte sinir dokusu işte bağ dokusu, epitel doku bunlar oluşuyor. Sonra da işte organizma oluşuyor, embriyo oluşuyor. Ondan sonra fetüs işte doğuyor. Ondan sonra da onun içerisinde yetişkin kök hücreler dokuların ihtiyacı olan hücresel farklılaşmayı her gün yerine getiriyor. Bağırsak kök hücresi çalışıyoruz biz mesela. Bağırsak kök hücresi her 3-4 günde bir bütün bağırsağı yeniliyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı kök hücreler çok sık çalışıyor. Bazıları daha az çalışıyor. Hı, sor. Hocam şöyle yapıyorum ya araya heyecanlanıyorum. Girmek istiyorum. Mesela dediniz ya duruma göre işte bu hepsini üretebiliyor e, kök hücre. Duruma göre, ihtiyaca göre benim anladığım şu. Doğru mu anlıyorum? Yani bir mühendisim ben. Sadece öyle düşünün. Doğru mu anlamışım Şimdi teyit etmek istiyorum. Mesela örnek vereyim. Kanser olduğunda bir insan T hücreleri çok gereken bir şey. Yani kanser hücrelerini öldürmek için. O zaman da kök hücre mesela desteğe gelip T-hücresi geçiyor mu? Ya da böyle bir immunoloji sistemi var mı? Tedavi sistemi. Çalışılıyor mu? Ee, var çalışılıyor Saçma bir soru olabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> Ama şu an hayalinde <gülüyor> bu canlandır. Şey, muhabbet dağılmasın diye sana şunu göstermek istiyorum. Ee, ona da geleceğim. ekranı vereyim hocam? Ee, bir saniye dur. Şurda. Hemen mesela bak bu soru çok güzel bir soru. Ben hemen Google'a yazdım. Dedim ki işte stem cell differentiation. Nasıl açabilirim ben bunu? Hmm. Yine ekran paylaştığın hocam. Ekranınızı verin. Google ekranınızı. Ben de şöyle alayım sizi. Bir izleyicimiz de... Aha hoca gitti. Hoca düştü. Aha gelir şimdi. Ee, bir izleyicimize tam şey demiş diyecektim. Ee, hocam kök hücrelerinizi verir misiniz diye. Hoca nereye gitti? Hocayı... Aa ben, at... ben atmışım. Ya. Yanlış duşa bastım. Hay hay ay özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hocam <gülüyor> özür dilerim ben çıkardım yanlışlıkla ha tamam ya, geri hocam, yani. özür özür diliyorum <gülüyor> yanlışlıkla ben size atmışım istemeden yok, yok, ben bu şey kapattım live studio ya ha bahsettim. siz yaptınız tamam oh. ben yaptım demiş. Tamam. bir an dedim ne yaptım yani bazen bakmadan olabiliyor tamam, tamam sorun yok hocam siz ekranı bulun isterseniz tamam, buldum İstim. bak e, şurada sana hemen göstereyim Mesela bu da güzel bir pratik olsun bu soruyu soran arkadaşa ee, nerede screen nasıl yapacağız Heh, tamam. şimdi şöyle göstereyim bunu görebiliyor musun hemen verdik hocam aynen görüyorsun reji, sen ekran ayarlama ben ekran ayarlıyorum reji sen sadece e, ayarla abi ha şu an geldi hocam masal fetsel Aynı. Bir de hücrelerin görüntüsü böyle farklı değil mi hocam şeye göre? Yani onun ondan bahsediyorum yani diyorum evet. bak fonksiyonu farklı şekli hmm. farklı. Baten şekil fonksiyonla alakalı bir şey. Mesela e, kas hücresinin bu şekle sahip olması onun fonksiyonuyla da birazcık alakalı. Kan hücresinin böyle olması onun fonksiyonu. Sinir hücresinin bu şekilde olması işte hem bu şekli belirleyen hem de e, bu görevi belirleyen genler var. İşte kök hücre bütün bu potansiyele sahip sonra aldığı sinyallerle bütün bu farklı hücrelere dönüşebiliyor. Bu sinyaller bazen e, atıyorum işte e, e, hormonlar olabiliyor e, e, bazı işte sinyal molekülleri olabiliyor e, ve bunlar işte belli transkripsiyon faktörlerini aktive ederek bunları yapıyor. E, şimdi bu bu şekilde e, ifade edebileceğim bir şey. Hmm. kök hücreyi anlamak için e, yani birazcık gerçekten şuna kafa yormak lazım yani e, şu e, sperm ve yumurta döllendikten sonra nasıl büyük bütün bir organizma ulaşabiliyor yani hem gelişimsel biyoloji hem hücre biyolojisi hem e, moleküler biyoloji bunun içerisinde çok büyük bir önem arz ediyor Şimdi geri döneyim mesela, cellular differentiation, bu işte Wikipedia page'i tekrar yazalım mesela stem cell differentiation yazalım. Mesela burada dediğim gibi yani bir sürü şey var işte mesela nature'ın bir tane bununla ilgili son yayılan çalışmaları görebileceğim bir şey var. İşte soru çok güzel bir soru ama gerçek bilgiyi bulmak için bir sürü şey okuman lazım. Mesela dememişte Wikipedia'daki entry'ye baktık. Burada işte videolar izleyebilirsin. Ee, en önemlisi bu şekilde bilimsel literatürün yani birinci derecede bilimsel literatürü irdelemek gerekiyor. Mesela bu işte bir bilimsel literatür PubMed'de görüp okuyabileceğiniz bir şey. Control differentiation of stem cell yazıyor. Hani çok iyi bir yayın olup olmadığını bilmiyorum. Bu şekilde... İrdeleyebilirsiniz. Bu Nature, Nature'in işte bu sistemsel diferansiyasyon konusunda derlediği yayınlar kendi dergi grubunda. İşte bunları okuyabilir bir arkadaş. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bak bu. Diyor ki single molecule imaging of transcription dynamics in somatic stem cell. Bunu açıp okuyabilir arkadaş. Ne diyor burada mesela? Molecular natural phenomena that's inherent to all biological systems. Şunu sorması lazım kendisine. Bir şey anladın mı? Bir şey anlamadıysa, şunları teker teker Google'a yazsın mesela. Molecular noise nedir? İşte. Tam onu dedim hocam. Yani ne yapmalılar? Hepsi evet. so anlamayabilirler. Ne yapmalılar lazım? Nedir? Yani burada baktıklarında. İşte şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk okuyacağın zaman zaten bunu okuduğun zaman hiçbir şey anlamayacaksın muhtemelen. Evet. Yani mesela evet. ben sistemsel üzerine çalışıyorum. Değil mi? Yani stokastik prosesin bu süreçte ne iş yaradığını bilmiyorum. Zaten adam da unclear diyor burada. İşte single molecule RNA in hybridization yazıyor, değil mi? Mesela al bunu Google'a yaz. Bu nedir mesela? Hadi yazalım. Anladın mı? İşte bir teknik yolunu evet, anlatıyor sana. Güzel. Anlatabiliyor musun bu şekilde biriktirerek anlayabilirsin sen. Evet, bu evet, olduğunu. Yani ben sana öyle bir tane Tabii üstlü cümleyle özetleyebilirim ama öğrencinin bunu gerçekten merak ediyorsa anlaması için bu şekilde adım adım 4 yaşındaki bir çocuk gibi ama yani hiçbir şekilde anlamadığı şeyi anlamış gibi yaparak kafasını sallamadan yazıp okuyup anlaması lazım. Bu noktada bazı bilgiler ders kitabında var. Mesela Transcription ders kitabında var. RNA Dikey ders kitabında birazcık var. İşte Gene Expression ders kitabında var. Anlatabiliyor muyum? İşte e, teknik, e, RNA seviyelerini, e, ölçme teknikleri bazı ders kitaplarında var. Ama bu adamlar da şöyle yapmış, demiş ki biz tek e, e, e, molekül düzeyinde e, işte bu Single Molecule Fluorescent Institute Hybridization yapacağız. Detayına girmek istemiyorum çünkü çok dağılmasın konu. Bak nereden nereye geldik görüyor musun? Stem cell sorusundan Single Molecule fişe geldik. Değil mi niye çünkü bilmediğin zaman o kadar gitmen lazım sonra ama esas sorunu unutmaman lazım çünkü esas sorunu unutursan kafan dağılacak işte bilimdeki en büyük challenge en büyük şey bu öğrenme sürecinde sorunu unutmadan ama bilmediğin şeylerin birazcık kabullenmesinde ve farkında olarak bilgi birikimini arttırman lazım. Sonra da demin dedim ya hani bu iyi bir şey olabilir, yayın olabilir, bu kötü bir yayın olabilir. Buna nasıl karar veriyorsun? Okuyup, ha, edeyip, kritik bir şekilde düşünüp. Bu da çok önemli. Yani şimdi sana bak birinci derecede gösterdim benim bunu nasıl yaptığımı. Yani ben okuyorum, diyorum ki ben bunu bilmiyorum, bunu biliyorum. Bilgiyi biriktireceksin. Bilgi biriktikçe seni bir seviyeye getirecek. Sen o seviyede kritik bir şekilde hem kendi bilgini hem de ...var olan bilgi sistemini tahlil edeceksin. Bilim böyle çalışıyor...